Evet. Şimdi şöyle, bu sorunun cevabını biz de bir şekilde bulamadık. Aile, evet. sosyal, politikalar, bakanlığına da gerekli yazışmalar yaptık. Ee, Elazığ'daki sosyal hizmetler gibi böyle de. Ee, şimdi biz de bunun sayılarını almak istediğimizde, e, bize e, yanlış anladılar herhalde. E, vermediler bilgilerini. Şimdi biz e, senede bir kere, normal böyle bir engellileri tanıtma, engellilerin hayatını tanıtma, özür dilerim. Engellilerin hayatını tanıtma adına geceler bilebiliriz. Biz özürlü vatandaşlarımıza ulaşmak istediğimizde sosyal hizmetler büyüdürlüğü de bize bu bilgiyi tanıdılar. Maalesef ben de senin gibi ilk bu konuda yetkilendikten bilmiyorum, alamıyoruz maalesef. Yani özellikle yakala bulan. Abi mümkün olan... bilmiyor. Ya bilenler de bir şekilde bilgi vermiyorlar, Bilmiyorum onun nedeni de. Abi, Ama Mustafa Ağabey iki tane girişim yapmış nasip olursa onlara verir. Ya abi yani bunu saklamanın, saklamanın kime ne faydası var? Veya öyle kişinin öğretmesinin kime ne zararlı olabilir, ben anlamadım. Şimdi şöyle, e, kişisel hakları koruma kanunu var. Bu, bu işler hakları kurmak kanununda e, rehabilitasyon merkezleri gidip hastayı bunun sebep olarak biz öğrendik. Sebep olarak hastayı rahatsız etmesin diye böyle bir karar vermişler. Ama e, bunlara, e, bizim hastayı rahatsız etmek için şu deniz yok Allah'a çoştuk. Asıl abi, bir bayram buz oynam. Onun için inşallah kendimize anladık. Bu sorunu da çözeceğiz inşallah. Abi, bu bahane çözeceğim. Bu bildiğin taklıyonlar da ben birşey demiyorum. İşte o e, rahatsız edilmemesi, özürlü vatandaşların e, kibir ve mutasyon mümkünleri tarafından rahatsız edilmemesi için böyle bir e, işe almışlar. Ama e, yani tabii e, en azından altından bazlarına e, verdiklerini yani, görüyoruz. Ya inşallah ha. bizim e, insanları rahatsız etmek değil nasıl bir fayda bulunuyor, gidip çayları bulunuyor. Geçin, onları ziyaret et. Nerede olsa, hangi dağın tepesinden de olsa Mustafa Bilek'i Söğüt'ü var. İnşallah bütün özürlerimize ulaşacağız. Kimin için? Hatta yalnız sen için bizim nasıl bir bayramımız var? Onun derdine düşündük. Başkası için nasıl bir bayramımız var? Onun derdine düşündük. Yani Allah nasip ederse bizim amacımız bu. Niyetimiz de halis. İnşallah sizin gibi e, özel öğrencilerimiz, özel, bir saatlerimiz de oldu bizim gücümüze güç geldi Allah nasip ederse bu virüs hafta çıktıktan sonra bahçemizde haftada bir, bir sözünü veriyorum. İnşallah devletimiz bunu şeye getirir. Kanun haline getirir. Ama biz haftada biz e, Yavuz abimizi yazıp sıcak havalarda alıp gezdireceğiz bahçemizde. Allah'a sonra bırakırız inşallah. Bunun müjdesini de ben sana vereyim. Allah'ın adı Şimdi e, niye tarih olunca yollar açılır diye biz konuşalım. Rabbim biz bizim ayrı sorumluluğumuz biliyorduk. Ve yolumuz hakikaten ona abi. abi biz böyle bir şey de bizim toplumun en devreye Böyle bir evde, sürekli bırakmamızı ailesi de evde bırakıp çıkamıyorduk aileleri. Bir çıkarmaya kayıtlar bir dayanmıyor tek Mesela biz o argıyı engel ee, e, de evet. e, uh -huh. bu değil sahibi değil. He. Zaten ya gel yerdi çap davini. He, tupara yapmayacak sanbarım. Fraği ki bunun da aypada Bir de yura aldı. Can. Bu Sakladılar mı? Yok. Ağabey, bu türlü sordum, ben gelince. Ee, direkt, direkte, direkte direkt sordum. Yani, yani. Şimdi bu da e, sizlere temzih edelim. Ama e, özürlü olan ailelerin bazıları özürlü olan çocukları kullanarak birçok yerde yardım istediği için evet e, bunu bunu bu pozisyona getiren e, özürlü olan vatandaşlarımız değil ama ailelerin bazıları bunu kullanıyor. Bu da biz e, tanıklık ediyoruz e, ama dediğim gibi gerçek e, ilgiye ihtiyacı olan sevgiye ihtiyacı olan engellerimizin hepsini tenzih edecek. Ama işte inşallah bunu bulacağız biz. Abi, bu Birinci, e, bilimci olarak bu algıyı değiştirmek İkinci soruyu sor, söyle sorum ağabey. Dedim, elçiler için ne yaptın diye sordum. Ağabey, e, sen, sen genel olarak ne cevabı Yani bu soruyu bana sorsaydın, Evet, şöyle cevap verildi, yani engeller için ne yapmakla, ee, şimdi bu işlerle uğraşmadan önce bu soruyu sormuş olsam tabii ki ben de bakımdaşlarım, yani bir maddi bir yardım Allah, yapalım, yapalım. veya e, e, daha farklı yerlere getirelim diye sorabilir Ama şu anda e, bu işin içine girdiğinde, <gülüyor> En fazla iyi, iyi. en fazla iyi nasıl engelli vatandaşlarımızı olduğunu Bunlar için devlet ve vatandaş herkes bir olarak ne yapabiliriz? Ortak değil şey. Ya bir sürü projemiz var. İşte engelliler fark edilir, i̇şte engelliler için havuzlananılır, engelliler için sosyal donatılar var. Her başına engelliler için kurulabilecek bir dilek mektubu adına şeylerde bunlar sürekli insanlar tarafından alınan e, bir yere yönlendiriliyor. Okunup onların hemen icra ve için hayata geçecek şeyler ama eee şimdi normal bu işte tam olarak orada arkadaşlar. Tabii ki bir bazda maddi para yazıyor arkadaşlar. Ee abi ya gelenlar ne oldu diyorlar. Her şey her şey diyorlar ben. Ben evet, her şeyden durandım. Duruldum. Duruldum. Her şeyden. Dikasını durdum. Duruldum. Duruldum. Her şey. Her şey. çünkü aynı durumu yaşıyorlar ya salamadıkları içinde yüzde 40 Allah Allah bence yeter bu bu yüzden dolayı kararlılık için şey bir zorluyor. örneğin ağa geldi takip etti kamerida. Kulak takibi var tabii. Bu bir mama var. Eee diyor. adam ben evde oturan. Sanki eee denetim Sanki Hangi Değil, bir değil. Yatak çıkardık, çıkardık. Adam evde geçen, geçen bir yatakta uyanık Ana evde oturamıyorum. Geçen gecen bir konu. Günde akşam niye dışarısın? Ha, sosyal ortamda neyi gerektiriyorsa ona göre davranıyor. Yani bir insanın ailesinde eğer bir doktor varsa bu korona üstünden korunmak çok kolay olur. Eğer bir, karı, bir insanın hayatında bir e, engelli varsa engelli hayata engelli e, insanlara bakış açısı çok daha farklı olur. Şimdi e, bunu bence açıdan yani devlet bizden beklenir lazım. Yani devlet e, engellilere, e, yani şu anda bir korona koronavirüse devletimiz ne kadar e, eliyle, e, eliyle veyahut da işte devletin yetkililerinde e, şu imkanları veriyorsa bence e, şu bir e, olağanüstü hal. E, bu da engelli vatandaşları anlamamız için e, daha mı yani diyeyim, şu, şu ortamda da engellileri anlayamıyorsan, engelliler için bir şeyler yapamıyorsan, vay halimize, yani bundan sonra bu daha da çoğalık. insanların hayatı daha da çekilmez hale görmüyorlar. Bence bu bir hikmet var, İnşallah bu virüsten sonra devlet bize, bu engelli vatandaşlarımızda daha fazla neler yapabilir, Göreceğiz yani en azından biz kendimiz bir rehabilitasyon merkezi olarak engelliklere neyin fazlasını yaparız diye biz her gün bunu İrfan Hocam'la, Adelet Hocam'la, Mustafa Hocam'la her gün kafa patatıyoruz. İnşallah herkes de bizim gibi bir şeyler ortaya getirirse bu algıyı biz yıkacağız inşallah. Rabbim muhafati etsin inşallah. Var, ya. İşte dediğim gibi, belirli yani her, her bir noktada sonra bak olarak patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, her patis, patis, Çok patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, patis, ama bunları yaşamadan, yaşamadan insanlar yani toplumumuz maalesef dediğin gibi çok fazla e, önemsenmiyor. Ami amı bu yerde am amı bu yerde eler abi altta yedi yok mu yani? Eren 777 şey yazıyor başka biri. O, o o o, o, o gidiyor eler Ela tulumu, elen abi, o şekilde yapıyor, Eee... Sen, sen, bakla müsalem aydın selam. elen abi, o yani. Geçen, geçen, geçen ha, ki, elen abiler aynı bu şekilde canlı yayın yaptı. Evet halbu halbu bu benim yay ediyor bu bir çok bir aylığı bir futbolcu korkunçla da eee yani, sivillerde öyle, öyle bir olay var evet. abi ben biraz Arta güzel ama güzel başlıyorum. Şimdi de ne? Sıkı, şöyle. Şimdi e, maalesef elazığ sporumun durumu e, bundan e, 4-5 sene önceki gibi çok şey değil. Yani e, elazığ sporumun başarılı olmasını en az senin kadar bir elazıyla herkes istiyor. Ama maalesef e, 3-4 sene önce. Malum sebeplerden dolayı çok fazla konuşmak da istemiyorum. Ama e, Allah işlerini rastgeçirsin. bunlar önceki yönetim bayağı bir ikrarı yönetiyor. Bayağı bir zarar veriyor. E, Şimdi Sevçuk kardeşimiz e, aldığı evine. Bu sene de işin az gelsin. Bir deprem oldu. Hiç iştiremediler, transferleri yetiştiremediler. Yani takip ediyorum. Ben de en sporu takip ediyorum. Eren kardeşimizi tebrik ediyorum. Gerçekten Elazığ'da e, canlı başla futboluyla Elazığ'ı sahiplenendikten bir arkadaşımız Allah için bir rast edilsin diye. Ama e, şöyle bir durum var, Elazığ'ın spor e, siyasete alet edildikten sonra bu süreci takip eden sen olduğun için benden daha iyi bilirsin. Elazığ'ın evet, soru nereye geldi? Yani bu hale getiren siyasetçilerimiz işte maalesef ama elbette soruldu. Elbette soruldu ama şu arası kuru muhalefettenlerden Allah razı olsun. Gerçekten teşekkür ediyoruz ya. Doğru hareket şan Allah inşallah inşallah inşallah. Yani biz biz, biz, biz pazar günü tek tek faaliyetimiz tek faaliyetimiz bize bırakıyor dükkanı kapatırsak elaz spor maçına. Yani e şimdi pazar tezgahı gibi hiç merak ettim. Evet. El Aziz Sporu'umuzu takörmüştür, görmüştür. Sizin gibi göre kardeşlerimiz paylaşınca bakıyoruz. Yoksa her hani insanları bu şekilde uzaklaştıran siyasetçileriz. Allah hayvetsin. İnşallah evet. Selçuk kardeşimiz, El Aziz Sporu eski günlerinde kalırız. Amin. Evet. El Aziz Sporu. Evet, inşallah El Aziz Sporu. Süperli geçti bir elap bir fener başına makinesi verir inşallah inşallah o o gün den de beraber tutak inşallah. inşallah inşallah zaten e, biz ne kadar eloz bu şey olsa bugün ben e, elazıhan Bundan 4 gün öde, 5 gün öden biraz şey, da Şey, hazırladık. Fenerbahçe'de ağırlandı ağırlandı. İnşallah 2 sene sonra, 3 sene sonra doğru yönetilirse. İnşallah Fenerbahçe'yi burada ağırlayacağız beraber. Söz. Abi bu sefer bende var. Yani. Yani. Hani bazen diyorlar ya, 1-1-2-2 Birbir, olmaz. Olmuyor, olmuyor. Ben tekrar edeyim oldu, olur ya abi şimdi ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne bile biliyordu ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne sürekli. O yüzden, bizim ne ne PCse, ee, abi öyle. O yüzden çok iyi. Ondan sonra, evet. kimse Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. İnşallah Evet. yeni yaptılar. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yok, zahmet projede var. Bu bizim için yeni yapılan statlarda engelli yeri bırakıyorlar. Abi, engelli yeri bırakıyorlar. Abi, i̇ş var. İyi bir, bir da, de